8 Aralık 2020 Antalya, Alanya, Yeşilöz'deyiz. Yanımızda müşterimiz Mehmet Özgen. Burada patlıcan severinde rekor gübre, yaprak gübresi ürünümüzü kullandılar. Rekor damlama ürünümüz ve tabandan da rekor gelişim. Evet. Üçünü kombine olarak kullandık. Daha önce de müşterimiz dikenleri. Evet. Bu sene tekrar bir ziyarette bulunuyoruz. Bugün bereket yağıyor, yağmurlu hava. Ee, neler oldu? Yaprak gübresi kullandık, taban kullandık. Bir kısaca özetleyelim. Evet, öncelikle hoş geldiniz. Hoş gördük ee, bize Sezon başında öncelikle tabandan toprak düzenleyici kullandık. Rekor dönüşümü. gelişimi. Dönüme iki tane. Onun dışında yaprak gübrelemesi yapıyoruz, 3 ee, haftaya bir şekilde. Şimdi e, burası kaç dönüm şey olarak? Toplam 4 dönüm burası. dönüm. Yaprak gübresini 3 haftada bir yaptık. Oran evet. ne kullandık? Oran 100 litreye 200 gram. 100 litre 200 gram, 400 litre e, yes 800 gram gibi bir oran geldi. Evet evet. Ne gördük? Hatta, hatta en son uygulamamda elimde biraz az kalmıştı, evet. 300 gram uyguladım. Tamam. E, sonuçta tabi çiçeklenme ve çiçek tutumu açısından fa faydasını gördüm. Çeşit nedir bu şeyin? E, çeşit Sicilya Sicilya Şöyle çiçekleri bir gösterelim. Şimdi şey anlamında. Sicilya çeşidi Evet devam edelim patlıcanları da gösterelim alttan biz konuşmaya devam edelim Tabii şimdi yaprak gübresini uyguladıktan sonra e, bariz olarak gözümüze çarpan nedir şimdi ya. burada bunu bir özetleyelim öncelikle öncelikle renklenme güzel ee, renkleri güzel hı hı. patlıcanların renkleri güzel patlıcan kalitesi, kalitesi renkleri güzel kalitesi güzel çiçeklenme, çiçek tutumu. Bizim için en ön, en önemli şey vereyim tabii ki. Şimdi e, bu yaprak genişliği ve canlılığı parlaklığı da güzel. Şöyle evet. serayı da bir gösterebilirsek devam edelim. Biz anlatmaya. E, ben bunu zaten geçen sene çok sıcak zamanlarda da kullandım. Sıcak zaman derken hangi dönemde mesela? Mayıs Mayıs ayında falan. Mayıs çok... ayında patlıcan mı vardı yine? Yine patlıcan vardı. Aşırı bir sıcak oldu Peki o dönemde ne gördünüz? O dönemde de tutum açısından fa farkını gördüm. Şimdi e, yaprak gübremiz rekor gübrenin e, bir stres almayla alakalı biliyorsunuz e, bir özelliği var. Yani evet. sıcak stresi, soğuk stresi, şu an sıcak ve serinlikle ilgili bir stres var. Bunu alıyor. O dönemde de sıcağı aldı. Evet. Peki e, sulamayla alakalı o dönem için bir susuzluk stresi var mıydı? Yok hayır. Susuzluk stresi yaşamadık. Yaşamadınız. Yapraklarının daha canlı, daha dik olduğunu gördük. Hı -hı. Ee, Buranın dikimini de söyleyebilir misiniz? Tabii 26 Eylül, 26 Eylül. Şöyle biraz daha gidelim Mehmet. Bey. Tabii. Yani göstermek anlamında. Şöyle yan tarafa doğru gösterelim, göstererek. Devam edelim biz. Evet. E, ya bizim için tabii ki Oğuzhan Bey'e en önemli şey verim verim çiçek ve çiçeğin tutması önemli şimdi e, peki şu anki tuttuğumdan memnun musunuz şu andaki tutumdan memnunum genel olarak geçen sene de zaten bunun tecrübesini yaptım yapmıştınız bu sene sezon başından beri de işte, ilk başta viollere sıkarak fidelere sıkarak, fidelere sıkarak başladık zaten Hı -hı. sizin tavsiyeniz üzerine evet. ee, o zamandan beri kullanıyoruz şu anda farkını görüyoruz farkını görüyoruz peki burada şimdi taban ürünümüz rekor gelişim kullandık o, o da var e, artı damlama kullandık. Damlama da Şimdi planıyoruz. şöyle özetleyelim. Rekor gelişim toprakla ilgili çalışır. Toprağın e, yapısı, fiziki yapısını düzenler. Evet. Bitkinin kök saçak oluşumu için gerekli yapıyı size sağlar. E, damlama gübresi ise kök gelişimi, kök saçak oluşumu artı topraktaki verilen elementlerin, gübrelerin bitkiye alımını en üst seviyede gerçekleştirir. Meyve dolu mu? Evet. Tepe kalınlaşması. Evet. E, yaprak gübremiz de, rekor gübrede burada e, bitkinin stresini alır, üst aksama çalışır. Çiçeklenme, tutum, e, başarısı son derece yüksektir. Evet. Zaten burada da görüyorsunuz. iki kere test yapmışsınız. Evet. E, şöyle bakalım kameramızda. Tavsiye eder misiniz? Valla, rekor gübre, yaprak gübresini. Sadece yaprak gübresini değil, e, rekor gelişim, tar, e, sera toprak düzenleyicisini, Hı -hı. yaprak gübresini herkese tavsiye ederim. Şimdi burada damlama kullandık. Damlama gübremizin görevi söylediğim gibi bitkiye besini aldırmak. Evet. Burada ben size şunu gördüm. Mutlaka torbalarınızı ya da kasalarınızı tartın. Hı hı. Birkaç deneme yapın. Ağırlık olarak normal standarda göre daha mı yüksek, daha az? Yani meyvenin, patlıcanın kesabeti, doluluğu şey anlamında. Şöyle gösterelim şuradan da biraz daha patlıcanlarımızı. Şimdi baktığımız zaman şöyle bir canlılık, canlılık ve parlaklık e, var. Çok parlak bir yapı var. Yani cilalanmış gibi. Şöyle görülüyor. Bu şekilde. Biz size teşekkür ederiz. Buradan bütün Türkiye'deki seracı, e, patlıcan üreten seracı arkadaşlarımız, üreticilerimiz izleyecekler bizi. İşte zaman zaman dolaşıyoruz. E, bu videoları çekiyoruz ki insanlara evet. örnek olsun diye. Tabii ki. E, burada e, sizin adresiniz belli, yeriniz belli. Bu işi Hı -hı. yapıyorsunuz. Hı -hı. Bazen insanlar sorabiliyor. Ya reklam yapıyorsunuz kardeşim. Evet. Hayır. Reklam e, biz kendi adımıza yapıyoruz. Çünkü ürünümüzü, ürünümüzü Yerinde kullanıcıların evet. e, beyanlarıyla tanıtmaya çalışıyoruz ki kendimiz söyleyip e, kendimiz satmıyoruz. Buradan e, tüm patlıcancılara, seracılara, evet. alanyalılara, e, alanya bölgesindeyiz. Selamlarımızı gönderiyoruz. Selam Selamlarım, eklemek istediğiniz Ben öncelikle teşekkür ederim geldiğiniz için. Hı hı. E, bütün çiftçi arkadaşlara gönül rahatlığıyla kullanabilirler. Kullanabilirler. Herkese selamlar. Buradan selamlarımızı gönderiyoruz. Hı hı.